Merhabalar, nerede kaldı o güzel tulumba suları? Tabii etrafımız plastik şişelerle çevrildi. 2020 yılında Cemal Koçak, Türk Halk Sağlığı Dergisi'nde bir çalışma yapmış. Musluk suları, doğal mineralli sular ve ambalajlı suları karşılaştırmış. Türkiye'de bir su pazarı var, bayağı büyük, 1 milyar dolar. 8 tane ülke çapında marka var ama 20 marka pazarın büyük bir kısmını kontrol ediyor. Sadece bir %1 orunda yerel marka var. Çoğunluğu Bursa ve Ada pazarında. Bir de biliyorsunuz son zamanlarda filtre satışları arttı. Yani musluk suyunu filtre ederek içenlerin sayısı çok arttı. Ve damacana satışlarının düştüğü söyleniyor. Bunu da dikkatinize çekiyorum. Ve yerel markalar büyük markalara karşı maalesef dayanamıyorlar. Bu arada kahraman bakkal süpermarkete karşı diyerek Ferranşon sayı da anmış olalım. Suyun olmadığı yerde barış yoktur. Bu güzel bir laf, su hayattır ve hakikaten su ve uygarlık arasında ciddi bir ilişki var. Suyun olmadığı yerler sıkıntılı yerler. Dünya coğrafyasına baktığınız zaman bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi sizi fazla sıkıntıya sokmadan çok kısa bir şekilde bu araştırmanın ana konularına değineceğim. Bir kere İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki suların hepsi standartlara uygun. Biz Avrupa Birliği standartlarını kullanıyoruz hem TSE hem Sağlık Bakanlığı. O açıdan endişe edecek bir şey yok. Sertlik açısından biraz damak tadına bağlı biliyorsunuz bu. En iyi sert suyu sevenler İzmir'de diyebilirim çünkü İzmir'deki su oranı daha sert sonra Ankara ve İzmir geliyor. Klor oranı da gene İzmir'de yüksek sonra Ankara ve İstanbul geliyor. Yani klordan zengin sert sular İzmir'de. Baktığınız zaman pH'larına baktığınız zaman ambalajlı sularda anlamda anlamlı düşük bulunmuş. Biliyorsunuz pH yüksek olursa alkali diyette ve midi rahatsızlıklarında kullanılıyor. Musluk suları için tek negatif ölçü ağır metaller ambalajlı sulara göre biraz daha yüksek görülmüş. Ama bunların hepsi standartlar içerisinde endişe etmenize gerek yok. Ve şimdi geliyoruz aslında işin en dikkat çekici noktalarına bakın. Mineralli suların nokta %18.2'sinde, kaynak sularının %6.8'inde koloni pozitifliği var. Yani kirli, bakterili, mikroplu. Musluk sularında ise koloni pozitifliği yok. Özellikle plastik damacanalar ve tesislerdeki denetimlerin yetersiz olduğunu söylemem lazım. O yüzden cam damacana işi piyasaya çıktı biliyorsunuz. Yani musluk suları daha güvenilir desek çok daha uygun olur. Plastik damacadan biraz uzak durmak gerekiyor. Bunun yanında tabi Türkiye'de doğal kaynak sularımız kirleniyor. Hem sanayi tarafından, hem tarımsal alanda kullanılan gübreler ve ilaçlar yüzünden hem doğal kaynak sularımız azalıyor, hem de kirleniyor. Bir de sene kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız. Geçen sene enalardan %66 azalmış bakın yağışlar. Ve dolayısıyla gelecekte çocuklarımıza susuz bırakma gibi bir olasılıkla karşı karşıyayız. Ya susuz kalacaklar ya da kirli su içecekler. Su gibi aziz olun efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.